Sizlerle Ne oynayacağız Masal? İrkosma oynayacağız Evet, evet. soruyor challenge, challenge yapacağız Evet Başlayalım mı? Hazır mısınız? Evet, evet. Hadi başlayalım o zaman Önce kime sorusundan başlayalım ben. Önce Masal'ı soruyorum o zaman Masal He. beni iyi dinle Hı. Kirlenen Dünyamızı nasıl temizlerdi? Kirlenen dünya. Dünyamız kirlenince onu nasıl temizlerdin? Söyle. Söyle demizlerdi. Bezle mi temizleyeceksin? Evet. Hiç ama falan. Evet sıra Deniz Han'da. Deniz Han, evet. Bilim adamı olsan ne icat ederdin? Akıllı robot icat ederdim. Akıllı robot. Peki bu akıllı robotun özellikleri ne olacak? Her şey yapabilir, her şey yapabilen falan mutfaatlar, temiz, temiz, temiz, temiz, sen... her şeyi yap, her şeyi, bütün özelliği var. Anladım ben seni, kadınlara ihtiyaç duymadan yaşamanın formülünü kuşmuş. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, hastalanınca falan değil. Evet Masalcım, şimdi sana soruyorum. Bir markete gittin ve market arabası yok. Alcan malzemeleri nereye koyardın? Ene koyardım. Malzemeleri alacaksın. Al. E, market arabası yok ama kollarında ellerinde her yerde malzeme var. O malzemeleri neye koyacaksın? Sepete koyacağım. Sepete koyacaksın. Aferin sana. Teşekkür ediyoruz Masal. Denizhan. Evet. Şimdi sana geldi. Çok değişik bir hamburger yapmak istiyorsun. Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Denizhan hamburgeri çok seviyor arkadaşlar. Ne koyardın içine? Çok değişik. Sıra dışı bir hamburger yapmak istiyorsun. Bütün sebzeler koyarım. 10 bin katlı bir hamburger yaparım. 10 <gülüyor> <gülüyor> bin kapsı. İşte. Tebrik ediyoruz Denizhan. Evet Masalcım. Sana muhteşem bir soru. Filler. Ağaçta yaşayabilir mi? Hayır, dünya da yaşayabilir wow, Filler ağaçta yaşayamaz. Dünyada yaşar. <gülüyor> Ağaçlar nerede? Ağaçlar. O, o da dünyada. O da dünyada. Ama filler ağaçta yaşayamaz. Evet. Denizan. Evet. Sıra Denizan'da. Ormanda yaşayan bir hayvan olsaydın... Hangi hayvan olmak isterdin? Hangi hayvan olmak isterdim? Aslan. Neden? Çünkü yürücü ve vahşi olduğu. Ben de. Ben de. Yürücü ve vahşi olduğu için aslan olmak istiyor Denizan. Ben de Hello Kitty olmak istiyorum. Sen Hello Kitty olmak istiyorsun. Aferin masal. Başka kim? Sıra da ben de. Evet masalcığım. Sıra da sen Arılar seni duyabilselerdi, bize bal yaptıkları için onlara ne söylerdin? Onlar bal yemez. Onlar, onlar uçabilir. Evet, onlar bal yemez. Uçabilir. Ama hani balı yapıyorlar, biz yiyoruz ya. Bize bal yapmışlar. Sen arılara ne söylersin? Teşekkür eder miydin? Hı, hı, hı, hı. Tamam, aferin Mazhar. <gülüyor> Sanki Hı. onların evine misafir gelebilir mi? Sadece onların evine misafir gelebilir mi? Onlar inatlayıysa bir evine. Sadece kendileri girebiliyorlar değil mi evlerine? Evet. Çok küçük şey bu Çok teşekkür ediyoruz Masa.